Oğlak Burcu Kadını Özellikleri Oğlak Burcu Kadını hırslı, neşeli, evciben, çalışkan ve dürüst yapısıyla dikkat çeker. Güçlü olmayı sever ve bunun için elinden gelen çabayı gösterir. Bilgi ve kültür zenginliği de onun için önemlidir. Oğlak Burcu Kadını karamsar ruh hali nedeniyle kendi kendine bir duvar örer ve kendi önüne engeller koyar. Oysa hırslı ve güçlü yapısı yeterince de ön plandadır. Daima kendinden emin olan Oğlak Burcu Kadını... Kolay kolay çevresindekilere güvenmez ve tutucudur. Hareketleri ölçülüdür. Maddi konularda öyle tutumlu, tutumludurlar ki bu cimrilik boyutuna varacak kadar derecededir. Bilgiye çok önem verirler. Nezaket ve kültür onlar için çok önemlidir. Bu nedenle kendilerini geliştirmek için canla başla çalışırlar. İş konusunda oldukça hırslı ve iddialıdırlar. Ellerine attıkları tüm işlerde başarılı olabilecek kapasitededirler. Oğlak Burcu Kadını oldukça mantıklı ve gerçekçidir. Böylece olaylar karşısında daha çabuk karar geliştirebilmektedirler. Oğlak Burcu Kadını sevdiği erkeği fazlasıyla sahiplenir ve kendi istediği gibi olmasını ister. Özellikle karşı cinste nezaket ve dürüstlük çok önemlidir. Partilerini özenle seçmeye çalışır. Hayatı dolu dolu yaşamayı seven Oğlak Burcu Kadını sevdiği kişiyle sosyal bir beraberliği olsun ister. Evliliğinde iyi ve sadık bir eş olacaktır. Çocuklarına karşı neşeli ve sevecen bir anne olacaktır. Fakat aşırı sahiplenme işgüdüsü nedeniyle biraz emredici bir tutum içinde olabilir. Oğlak burcu kadınlarının güçlü kişilikleri vardır ve kendileri de bunun farkındadırlar. İşlerinde bulunan enerjilerin sürekli kendileri için engel teşkil ettiğini bilirler. Hayatlarını olumlu veya olumsuz olarak değiştirecek uç noktadaki maceraların kadını değildir. Hayattan istedikleri tekçe gerçek bir aşktır. Oğlak burcu kadınlarının aşk hayatı söz konusu olunca gelip geçici heveslere yer vermez. Onunla birlikte olan erkek eğer ciddi düşünmüyorsa en iyisi oğlak kadını unutmasıdır. İlişkilerinde ya da normal yaşantılarında yaşayacakları bir hayal kırıklığı hayatlarının alt üst olmasına yeter. Sadece istedikleri erkeği elde edene kadar zayıf, koruyucusunu bekleyen bir kadın gibi davranırlar. Sonucunda istedikleri erkeği elde ettikten sonra değişir ve patilerini hayal kırıklığına uğratabilirler. Yine de bu aldatmacı her zaman başarıyı getirmez, ayrılık gecikmez. Uzun bekleyişten sonra bu hassas yönleri kalbinin içlerinde şanslı olmayan ve tek başına bir harika kadına dönüştürür. Sevdiği zaman kıskanç olduklarını söyleyebiliriz. Bu da erkeğini bunaltabilir. Olumsuz durumlardan ve olaylardan son derece nefret eder. Fırtınalı aşk hayatları onlara göre değildir. İlişkilerinin uzun süreli olmasını ister ve zaten bir erkeği elde etmek istiyorsa çoğu kez başarılı olabilir. Oğlak kadınları duygularını göstermekte çekingen olabilir. Sağlık konusunda dikkatli ve zinde görüntü çizerler. Çekingen davranışları üst seviyede olan oğlak burcu kadınları fiziksel ilişkilerde yeterli derecede faydalı olamayabilir. Ev sahibi olma konusunda oğlak kadınları mükemmele yakındır. Çok iyi yemek yapar ve sohbet yetenekleri de gelişmiştir. Organizasyon yetenekleri o kadar iyidir ki hayran olmak istersiniz. Hiçbir zorluktan kaçmaz ve birlikte olduğu kişinin başarılı olması için son derece hırslıdır. Oğlak burcu kadınları evlilik hayatlarında en çok mutlu eden şey ise sürekli olarak sevdiklerini hissetmeleridir. Ayrıca hem politika hem de bilimsel alana yeteneklidirler. Oğlak burcu kadınların özellikle dış görünümleri dikkat çekicidir. En başta bacakları. Kendilerine bakmayı sevdikleri için karşı cins için oldukça çekici olabilirler. Gözleri de ön plandadır. Aynı zamanda saçları ise gür ve güçlüdür. Özellikle spor yapmayı seven oğlak burcu kadınları dizlerine ve kemiklerine dikkat etmelidir. Yaş olarak ilerledikçe daha sağlıklı bir yapıya sahip olmaya devam ederler. Yüz hatlarının güzel olması oğlak kadının en dikkat çeken özelliğidir. Erkek oğlak burcu gibi kuvveti yerinde olan oğlak burcu kadınları buna rağmen ince yapıları ile dikkat çeker. Bacaklarının güzelliği ile ön plana çıkan oğlak burcu kadının kilolu olmamaktadır. Çene yapılılığın belirgin olmasıyla dikkat çekerler. Oğlak burcu kadınlarının güçlü kişilikleri vardır. Bunu fark eden oğlak burcu kadının yüksek hayat enerjisi ile istedikleri şeyleri genellikle elde eder. Uç noktaları sevemektedir. Maceradan uzak duran, ayakları yere basan yapıları vardır. Aşk hayatı söz konusu olduğunda gelip geçici heveslere yer vermez. Partneri ciddi düşünmüyorsa oğlak burcu kadınına talepte bulunmaması gerekir. İlişkilerinde ya da normal yaşantılarında yaşayacakları bir hayal kırıklığı hayatlarının alt üst olmasına yeter. İstedikleri erkeği elde etmek için koruyucusunu bekleyen ve kırılgan bir yapıda davranabilir. Ancak aslında durum böyle değildir. Ev kedisi gibi uyusal ve sevimli gözüken oğlak burcu kadını herhangi bir şeye sinirlendiğinde ya da gerçekten kırıldığında bir kaplana dönüşebilir. Sevdiği erkeği kıskanabilir. Aşk ilişkilerinde romantizme inanır, uzun süreli ilişkiler kurar ve bu konuda oldukça başarılıdır. Tıpkı oğlak burcu erkeğinde olduğu gibi oğlak burcu kadının da duygularını göstermeye çekinebilir. Bu sebeple de yaptıklarının yanlış olduğunu düşünebilir. Sağlık konusunda oldukça titizdir ve zinde bir duruş sergiler. Olumsuz durumlarda genellikle sessiz olmaktadır. Çekingen davranışları oldukça üst planda olan oğlak burcu kadını sevgisine inandığı ve güvendiği erkeğe fedakar davranışlar sergilemektedir. Ev sahibi olma konusunda kusursuzdur. Yemek yapmayı sever ve yemekleri oldukça lezzetli yapabilir. Hoş sohbeti sayesinde konuşacak konu bulmakta zorluk çekmez. Güvendiği ortamlarda kendine güvenli ve sosyal davranır. Organizasyon yetenekleri o kadar iyidir ki hayran olmak istersiniz. Oğlak Burcu kadına hiçbir zorluktan kaçmaz ve birlikte olduğu insanın başarılı olması için de çalışır. Oğlak burcu kadınlarının evlilik hayatları da başarılı geçmektedir. Bu kadınları en çok mutlu eden şey ise sürekli sevildiklerini hissetmeleridir. Partnerleri her zaman için sevildiğini ve değer verdiğini hissettirmelidir. Eğer bir erkek oğlak burcu kadınının kalbini kazanmayı başardıysa belki de ömürlerinin sonuna kadar kendileri için her şeyi yapacak bir kadın kazanmış olurlar. Oğlak burcu kadınları çok tutkulu bir eş olabilir. Oğlak burcu kadınları para konusunda aşırı tutumludur. Gereksiz harcamalardan kaçınır ve genellikle yatırım yapar. Kariyerleri oldukça önemlidir. İstedikleri konuma ulaşmak için her şeyi yapabilirler. Organizasyon işlerinde yetenekli oldukları için bu alanda başarılı olabilirler. Ayrıca hem politika hem de bilimsel alanda yeteneklidirler. Oğlak burcu kadınları dış görünümleri ile dikkat çeker. Titiz, şık ve uyumlu giyinmektedir. Dişleri ise genellikle büyüktür. Gözleri genellikle küçük olsa da güzellikleri ön plana çıkar. Bunun dışında saçları gür ve güçlü olmaktadır. Sağlık konusunda genellikle romatizma ve eklem ağrıları yaşayabilirler. Spor yapmayı seven oğlak burcu kadını dizlerine ve kemiklerine dikkat etmelidir. Yaş olarak ilerledikçe daha sağlıklı bir yapıya sahip olurlar. Oğlak burcu kadının olumsuz özellikleri Kesin kararlı olmaları, karamsar olmaları, pinti olmaları, katı yürekli duruş sergilemeleri gibi Oğlak burcu kadının olumlu özellikleri İstediklerini başaracak hırsa sahip olmaları, titiz ve kendine güvenli olmaları, nerede nasıl dağlanacaklarını bilmeleri de olumlu özellikleridir. Oğlak Burcu Kadını Nasıl Erkeklerden Hoşlanır? Oğlak Burcu Kadınları bakımlı, yakışıklı ve duygusal erkeklerden hoşlanır. Seveceği erkeğin düzenli bir yaşantısı olması ve başarılı olması tercihidir. Tutkulu, seven ve sadık erkeklerden hoşlanır. Çalışmayı seven, kendine güvenli ve başarılı erkekler Oğlak Burcu Kadını etkiler. Özellikle de ekonomik anlamda bağımsız olması Oğlak Burcu kadın için ön planlıdır. Oğlak Burcu kadın nelerden hoşlanır? Yeni yerler keşfetmekten hoşlanır, seyahat etmekten hoşlanır, kendini sürekli olarak geliştirmek ister, bundan hoşlanır. Oğlak Burcu Kadını için Hediye Seçimi Oğlak Burcu Kadını'na hediye almak için puf terlikler alınabilir. Antik eşyaları olan düşkünlüğünden yararlanabilirsiniz. Oğlak Burcu'nun rengi, Koyu kahverengi olduğu için bu renkte bir tıkı kutusu da alabilirsiniz. Oğlak burcu kadını geçmişe ve tarihe büyük ilgi duyarlar. Bu nedenle evlerinde sık sık antikalar ve eski eşyalar bulundururlar. Ne kadar eski görümlülüyse o kadar iyidir. Böyle bir şey de alabilirsiniz. Bu nedenle onlara antik bir değeri olan ya da bir şekilde geçmişi hatırlatan bir hediye almayı tercih etmeniz olabilir. Oğlak kadınları gençlik yıllarında bile her ilişkisini sonsuza kadar sürmeyecek bir ilişki olarak görmekte güçlük çekerler. Dahil buluşmada karşısındaki kişiyle yaşlandıklarında neye benzeyeceklerini düşünürler. Ciddiyetsizlikten hoşlanmayan ve ciddi bir ilişki isteyen oğlak kadın için sevgili olmak genellikle kafa karıştırıcıdır. Yakın arkadaşlarına, uzun süredir hayatında bulunan insanlara aşık olma ihtimali yüksektir. İlk bakışta aşk pek mümkün değildir. Bir oğlak kadının sizi sevdiğini fark etmesi uzun zaman alabilir. Taliflerinin gösterdiği ilgiye kayıtsız olan oğlak kadını sizden son derece direkt olmanızı ve dost doğruca çıkma teklifi etmenizi bekliyor olabilir. Ancak bu şekilde onun için bir şey hissedip hissetmediğinizi bilebilir. Yoksa sizin üstü kapalı çabalarınızı fark etmeyebilir. Oğlak burcu kadınının sevdiği ve sevmediği şeyler. Genel olarak dört dörtlük bir canlı olan oğlak burcu kadını etrafındaki her şeyin öyle olmasını ister ve çoğu zaman kılıkırk yararak Oluşturduğu A planından bilmediği bir B planına ani geçişlerden hoşlanmaz. B planı daha iyi bir seçenek olsa bile, ciddi ve çalışkan olan oğlak burcunun eğlence ayırdığı zaman bile dikkatli ve önceden planlanmıştır. Bilgi ve kültür zenginliği bir oğlak burcu kadını için son derece önemlidir. Güçlü durmayı sever ve bunun için hayatını öne koyar. Oğlak burcu kadını olumsuz ruh hali yüzünden kendine engeller koyabilir. Her zaman Burcu'nun verdiği özelliklerden emin olan Oğlak Burcu kadını etrafındakilere pek güven sağlayamaz. Davranışları tutarlıdır. Parasal şeylerde neredeyse cimri denecek kadar sıkıdır. Araştırma ve bilgi Oğlak Burcu kadını için çok önemlidir. Yaşadığı hadiseler karşısında hızlıca karar değiştirebilmektedir. Oğlak Burcu kadını nelerden hoşlanır? Para harcamayı pek sevmez ancak söz konusu değer verdiği insan olunca bonkör olurlar. Uzun uzun konuşmaya bayılırlar. Hatta nutuk çekmeyi sevdiğini söyleyebiliriz. Alışveriş yapmaya, kendisi için en iyi olanı bulana kadar gezmeye bayılır. Tıpkı Burcu'nun erkeği gibi. Kadının içinde gezmek, görülmedik yerler keşfetmek en büyük hobileridir. İş hayatlarından fırsat bulurlarsa spor yapmaktan da hoşlanırlar. Değerli olan her şey ilgilerini çeker ve bu konuda üretken olmaktan çok hoşlanırlar. Oğlak burcu kadını aşk hayatında çekingen davranır. Zaten çekingen ve utangaç tavırları hayatlarının her alanında ortaya çıkmaktadır. Tabii bu durum özellikle aşk konusunda daha belirgin bir şekil alır. Çoğu insanlar oğlak burcu kadınlarının aşk hayatında soğuk ve planlı olduğunu düşünür. Bu doğru olmakla birlikte aslında yanlıştır da. Aşk konusunda oğlak sıcak sıcakkanlı ve sadık bir yapıları da vardır. Bu yönlerinin ortaya çıkması için sadece güvenmeleri, güvende olduğunu ve kendilerini mutlu hissetmeleri gerekir. Ayrıca ilişkilerinde kıskanç tavırlar saygılar. Bunun için öncelikle gerçekten aşık olmaları gerekir. Sert bakışlarına aldanmayın. Bakışlarının sert ve soğuk olması yüzünden insanlar yüreğinin de böyle olduğunu düşünür. Oysa dışarıdan ne kadar sert görünüyorsa iç o kadar yumuşaktır. Duruşu tamamen hayata karşıdır. Duruşundan dolayı insanlar onun için ne kadar kendini beğenmiş, kibirli diye düşünür. Özellikle hemcinsleri oldukça antipatik bulur. Kısıtlayıcı ve zorlayıcı Satürn tarafından yönetilen bu kadının dünyası şakaya ve ciddiyetsizliğe gelemeyecek kadar zorludur. Sürekli bir şeylerle mücadele etmenin verdiği özgüven ve artık bana bulaşmasınlar düşüncesi duruşuna da yansır. Bunlara da dikkat ederim. Oğlak kadını dağlar. Kimsenin onu ağlarken görmesini istemez. Çünkü bu onun için zayıflık demektir. Özellikle bir erkeğin karşısında ağlamak onun için imkansızdır. Kuralsız olmaz. İlişkide her zaman kuralları ve sınırları vardır. Başkaları için basit görünen adımlar bile onun için zaman gerektirir. Telafisi olmayan hatalar yapmamak için kimseye körük körüne teslim olmaz. Belli etmese de inanılmaz bir minzak gücüne sahiptir. Sınırlı sayıda dostları vardır. Genelde tek takılmayı tercih edebilir. Şehre ve ortam yapmak gibi hevesleri yoktur. Ailesinin bile nadiren görebildiği neşeli ve çocuksu hallerini de sadece bu dostlarıyla yaşar. Çağırdığınız her an yanınızdadır. Ailesine, dostlarısına, sevgilisine her zaman merhametli ve şefkatlidir. Onu kırmak ve incitmekten kaçınır. Kimseye göstermediği toleransı sadece onlara ve sevgilisine veya eşine gösterir. Hanımefendiliğinden ödün vermez. Her zaman kibar ve zariftir. Yaratılışından dolayı kaba ve e, sakin davranışlarda bulunmayı istese de başaramaz. Oturuşuna, kalkışına dikkat eder ve genellikle her söze karışıp ağırlığından ödün vermek istemez. Küçükken bile misafirlikte ne kadar uslu diye övünlen bu çocuklar oğlak burçlarından çıkmaktadır. Her ne kadar hanımefendiliğini bozmak istemese de sahiplendiği ve şeyde, sevdiği şeylere zarar vermek isteyenler olursa çizgisini açmak zorunda kalabilir. Birine en ağır lafları söylerken bile öyle nezaket içerisindedir ki küfür mü diyor, iltifat mı diyor anlayamazsınız. Kıskırtıcı olmak için doğru insanı bekler. Öyle soğuktur ki bu buzdağının ardında nasıl ateşli bir kadın olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Dişiliğini bilinçli olarak kullanmayı beceremez. Onun tüm özülüçlü hareketlerine rağmen ait olmak istediği bir erkek vardır ve ömrü boyunca onu arar. Bıkmaz, yılmaz onu bulana kadar yalnız kalmayı bile tercih edebilir. Onu bulduğunu hissettiğinde ister istemez hareketleri değişir ve buzlar yavaş yedir. Yine de emin olana kadar duvarlarını yıkmaz. İçindeki çocuğu görmek zor değil. Oyunlar oynamayı sözlere dökmeden önce flört etmeyi sever. Oğlak kadını için iş kadını güçlü kadın sıfatları kullanılsa da erkeğin güçlü olmasından haz alır. Karşısında kendisinden güçlü erkek ister. Gözlerinizin içine bakarak size haddinizi bildirse de yönetimi ele alacağı bilge bir otorite arayışındadır. Her zaman süslüdür. Fazla makyajı sevmez. Her zaman sade ve doğal görüntüler hoşlanır. Cilti fazla makyajı da kaldırmaz zaten. Pratik olan şeylere zaafı vardır. Zor ve meşakkatli şeylerden hoşlanmaz. Çünkü istemese de hayat onu hep zorlu yollar çizer. Hayalindeki yuva pahalı değil, kaliteli olsun ister. Sanıldığı gibi paraya ve maddeye kıymet vermez. Onun için aile ve maneviyet her zaman daha önemlidir. Ama israf yapmaktan da hoşlanmaz. Gereksiz acımalardan kaçınır. Eğer geleceği garanti altındaysa, iş kadını olmak yerine eşine ev hanımı olarak destek vermeyi tercih edebilir. Kazandığı parayla eşine çirkefleşmeyen, çirkefleşmeyen kadınlar da genellikle bu burçtan çıkar. Çünkü bilirler ki paranın satın alamayacağı şeyler vardır. Saygı ve huzur gibi. Çocuklara her zaman anlaşamaması sevmediği anlamına gelmez. Çılgın bir anne olamaz ama eğlencelidir. Çocuklar ile oturup eğlenmesini bilir ama saygısızlığa tahammülü olmadığı için sınırı açmalarına izin vermez. Bu bakımdan kuşak çatışması olabilir. Çocuklarını rencide etmek istemez ama hayatta sahip olduğu en önemli şey çocuklarımış gibi de davranmaz. Kendini mutlu eden şeyleri yapmaktan vazgeçmez. Evlendiğinde, çocuk yaptığında, yaşlandığında bile kendisini salmaz. O her zaman kendini iyi hissetmek için bakım yapar. Evlendiğinde de kendisine olan saygısını kaybetmemek için bakımına dikkat eder. Sabırlıdır ama bu sabrı zamanında yapılması gerekenleri geciktirebilirseniz bu sabırlı anlamına gelmez. Asalet onu tanımlayan en doğru sözcüktür. Kimsenin onu iyi hissetmesine ihtiyacı yoktur. Çünkü her şey onun kafasında olur ve biter. Zamanında yapılmamış açıklamalar yapılmadıysa, alınması gereken gönül alınmadıysa o kafasında yargılar ve hemen hükmü verir. Yıkılıp yeniden ayağa kalkmak için gereken bütün güce sahiptir. Bu onu diğer burçlardan ayıran en önemli özelliktir. Bu şifacı özelliğini sevdikleriyle de paylaşır, yanında basiretsiz durulmasından hiç mi hiç hoşlanmaz. Öğretir, öğretir, öğretir ve sonunda öğrettiği her şey ona döner. Manevi olarak güçlendiği her dostu bu gücünü ilk onda döner. İhanetler ona koymaz çünkü artık alışır. Bu bir kısır döngüdür. Bu özelliği yüzünden oğlak kadının sürekli sürekli kaybeder ve zevk aldığı yalnızlığı tercih eder. Zira yalnızlıktan zevk alan burcun, Kadınıdır. Oğlak Burcu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün e, videolarımızı orada görebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazabilirsiniz. E, tıkladığınızda e, bütün videoları orada abone olursanız eğer bildirimleri açarsanız bütün videolarımızı size yayınlandıkça bildirimlerden gelecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.